Nehirler vardır. Tarihimizin destansı geçmişini anlatır. Nehirler vardır. Kilometre çizgisidir. Nil'den Tuna'ya Osmanlı medeniyeti, Amuderya, Siri Derya, buralar Türkistan coğrafyası, Horasan medeniyeti ve Orhon Yeni Sey vadisi kültür tarihimizin tapu senetlerinin bulunduğu yer. Değerli izleyenlerimiz, önemli bir yerdeyiz. Kültür ve medeniyet tarihimizin ihtişamlı geçmişinin aktığı Sakarya Nehri başındayız ve Sakarya Irmağı'nın kaynadığı Eskişehir çiftelerdeyiz. Sözü uzatmıyor, içinden muhteşem binlerce yıllık kültür ve medeniyet tarihimizin aktığı Sakarya Nehri belgeseliyle sizleri Sakarya'nın kaynağından, çiftelerden, Sakarya başından baş başa bırakıyoruz. İnsan, İnsan bu, bu. Su, su misali, misali kıvrım yok. kıvrım kar ya, bir, bir yanda, yanda akan ben benim, ben diğer yanda, yanda sakar ya. Su deyince durmak gerek. Abi hayattır su, medeniyettir su, kültürdür su. Zaten yüce yaradan insanı bir damla sudan yaratmadı mı? Ama Önemli bir su kaynağındayız. Kültür ve medeniyet tarihimizin destansı geçmişi olan Sakarya Nehri'nin doğduğu yerde Eskişehir çifteler Sakarya başındayız. Değerli bir dosttan bilgi alacağız. Bulunduğumuz yer çok önemli. Osman Bey bilmiyor evet. Osman Bey bize bir anlatın buraları. Neresi buralar? Ee, Sakarya Nehri e, Eskişehir'imizin çifteleresine doğru olmakta. E, burası bir baha. Bahada e, çıkan bir şey, e, güzellik. Ee, Sakarya Nehri e, buradan Çiftlerli Çiftler'e doğu Karasu'ya kadar ulaşmakta. Adapazarı Karasu'da, e, Karadeniz'de buluşmakta. Ee, burada tabii e, Sakarya Meydan muhabiresine e, hizmet etmiş. Sakarya Nehri e, kaynağımız e, buralar 860 konumda e, denizden yüksekliği. E, kaynak olarak Devis'in en yüksek mehrimiz. Yani Türkiye'deki en büyük mehrimiz olarak tabi giriyor. Ee, ne kadar endemik... saniyede çıkı, çıkış noktası? Yani DSN'in göre e, aşağıda bir emretin bentimiz var. Bentimizdeki verilerin ölçümü 7,5 ton su çıkıyor. 7,5 ton evet. su çıkıyor saniyede. 8 saniyede ton su. Sani. Evet. Ee, burada değişik endemik türler var. Osman Gazi Üniversitesi ile ortakça yaptığımız çalışmalarda e, canlı yapısını ve e, bitki yapısını incelediler. Ona göre değişik e, bitki ve balık canlı yapısı var. Onun dışında e, kuş e, çeşitliliği de fazla burada. E, kuş kendisi olarak da bildiğimiz bir, bir bölge. Aşağı yukarı aşağıda balık damılarımız var. Balık damı siyahlı bölgesinden alıyor. Başka edinimiz bir kaynağımız var. İlk olarak başkaya, ondan sonra ana gölete düşüyor. Ana göletimiz var. Daha sonra alt tarıslı tabillerimiz var. Gökyüzü dediğimiz bir kaynağımız var. Ee, yine gene sahnede aşağı yukarı 700 ton civarında bir sevimiz. Burada ayrıca e, su altı dalışlarımız da yapıyoruz. E, güzel bir yapıya da sahip. Daha sonra 40 e, kız kaynağımız var. 40 ton sahamızda Ankara Üniversitesi balık tesislerinde de besliyor aynı zamanda. E, daha aşağımızda Karaburgu dediğimiz bir kaynağımız var. En büyük debiye sahip noktamız orası. Eee aşağılarda orada 3 ton civarında tahmin ediyoruz.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 ama e, ileri ufaklı birçok kaynağımız mevcut. Efendim e, buraları gezip görüyor mu insanlarımız? Tabii, yani birçok noktadan gelen, e, özel, yani özellikle bu bölge tabii vatandaşları geliyor ama yani e, en yakın Afyon, e, Birecik, Kaya, Kolaçlı, e, Ankara tarafından gelen misafirlerimiz, Konya yolundan özellikle olduğu için Konya'dan gelen misafirlerimiz oluyor. Ankara Nehri deyince durmak gerekiyor. 3000 yıllık geçmiş, daha doğrusu Anadolu tarihinde birçok tarının ve medeniyetin Anadolu'da yaşatıldığı bir bölge, Frigya Vadisi, birik Vadisi, Eskişehir, Kütahya, Ankara'nın bir kısmı ve Afyon civarını kapsayan önemli bir merkez. Evet. Ve Frigya Medeniyeti 3000 yıllık, 4000 yıllık medeniyet Sakarya Nehri havzasında hayat bulmuştu. Gordion antik kenti Frigya vadisinin başkenti. Bugün Porsuk ve Sakarya Irmağının Polatlı yakınlarında birleştiği yerde bulunmuştu. 120'ye yakın höyük bulunduğu, yasa oyuk Kral Midas'ın antik mezarının bulunduğu yer bu coğrafya.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 kültür ve medeniyet tarihimizin sınır çizgisi. Anlatılıp söylenecek çok şey var. Biz Sakarya Nehri'nden akan tarihi adım adım Sakarya Nehri'nin doğduğu buradan çiftlerden Eskişehir'den başlatarak araştırmaya gezmeye, tarihe not düşüp belgesel çekmeye devam ediyoruz. Bizleri ağırladınız buradan efendim. Çifteler belediye başkanımıza iletilmek üzere ki o Sakarya Nehri'nin başkenti de diyebileceğimiz çifteler Sahip bir şey, evet. e, bir şahıs, bir belediye başkanımız. Çünkü çifteler, çifteler belediyesine bağlı Sakarya'yı. Kendisine Sakarya Meydan Muharebesi Şehitlere defa Kitabımız, İçişleri Bakanlığımız, Rhodes Projesi kapsamında Avrasya Gazeteciler Derneği olarak yaptığımız bir çalışma. Kendisine iletirseniz seviniriz. Kadir Sizlere takvim etmek mi? istiyorum efendim. Başkanım, Kadir Başkanım, çok selam ve muhabbetlerimizi söyleyin.